Bir önceki video için hızlıca bir düzeltme yapmak istiyorum. Aslında bu sorun önceki videodaki öğrenme sürecini pek etkilemiyor ama yine de o videoda bazı hesapları yanlış yaptığımı anlamanızı istedim. Orada 13.7 milyar yıl önce gerçekleşmiş büyük patlamadan 300 bin yıl sonra olan bir şeylerden bahsettim. Büyük patlamadan 300 bin yıl sonra. Ardından da gözlemlenebilir evrenin sınırlarına 30 milyon ışık yılı uzaklıkta vuku bulan şeylerden bahsettim. Orada büyük patlamadan 300 bin yıl sonra diye bir tarih verdim. Bu başlama noktamızdı. Foton o noktadan ayrıldıktan sonra evren genişlemeye devam etmişti. Ve foton, evrende ne kadar yol alırsa alsın, evren ve uzay boşluğu genişlemeye devam ettikçe önündeki yolun da giderek arttığını söylemiştim. İşte burada büyük patlamadan 300 bin yıl sonra dedim. Ancak burada aklım biraz kısa devre yaptı sanırım. <gülüyor> hey, bu 13.4 milyar yıl önceydi dedim. İşte geçtiğimiz videoda yaptığım yanlış buydu. Çünkü eğer bu 13.4 milyar yıl önce olsaydı, bu büyük patlamadan 300 milyon yıl sonra olurdu. Oysa bizim konuştuğumuz büyük patlamadan 300 bin yıl sonrasıydı. Dolayısıyla bu milyarlı sayılar içinde virgülün sağında pek değişikliğe yol açmazdı. Doğru cevap yine 13.7 milyardan biraz daha az bir şey olurdu. Sayılarda belirgin bir değişikliğe yol açmazdı. Bu yüzden bu halen yaklaşık olarak 13.7 milyar yıl önce. Düzeltmek istediğim şey buydu. Küçük bir hata yaptım. Bunu 0.3 milyar yıl gibi görmemem gerekiyordu. Bu yalnızca 0.3 milyon yıldı. Bu fark buradaki sayının kesinliğini neredeyse etkilemiyor bile. İşte açıklamak istediğim buydu. Dilerim bu sizin anlama sürecinizi fazla etkilememiştir.